Ben, Anadolu kadını için ayağa kalktım. Yani mutlu kadın istiyorum da yola çıktım. Hele bir köy yerinde bir kadının mutlu olabilmesi için para kazanması şart. Ben geldim, mayayı burada buldum. O mayayla ben de köye gelen misafirlere ekmek yapıyorum. Bahçede ne kadar yeşilliğimiz varsa her şeyimizi yetiştirip onlara ikram ediyoruz yani. Bir eğitim, bir okul gibi gördüm gelen misafirlerimizi. O izlediğim pencereden dünya şimdi ayama geliyor. Yani hayatım gerçekten rengarenk ama bu renkleri ben kendim boyuyorum.